Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Ekim ayı yorumlarına hoş geldiniz Öncelikle bu ay beni sürekli takip eden bir kova burcuysanız her zamankinden farklı bir şey yapmaya çalıştım. Balık burcundan başlayarak Ekim ayı yorumlarını paylaşıyorum biliyorsunuz ben bir anda bütün burçları paylaşamayabiliyorum biraz bir sürece yayılıyor ve genelde koç burcundan başlayarak şu ana kadar aylık yorumlarımı gerçekleştirdim ama çokça özellikle e, oğlak kova balık burcu arkadaşlarından e, ne zaman bizim burcumuzla ilgili yorumlar geliyor şeklinde Serzenişlerde bulunanlar oluyor ve e, takipçilerimin büyük bir çoğunluğu da sanırım bu burçlardan. E, ben de bu ay e, size bir incelik yapmak istedim. Tabii ki e, diğer burçları haksızlık olarak nitelendirmek yanlış olur. Bu sefer de e, eşitlik sağlamak adına, dengelemek adına balık burcundan başlayarak koç burcuna doğru aylık yorumları gerçekleştireceğim. E, öncesinde not almak istediğiniz Ekim ayı ile ilgili kurmuş olduğunuz planlar belki ajandanıza not etmeyi istediğiniz tarihler açısından bu sefer de sizlere bir imtiyaz olsun istedim. Evet oldukça hızlı bir Eylül ayını geride bıraktık sevgili kovalar ve Ekim ayına giriş yaparken çok önemli bir etkileşimle giriş yapıyoruz. 3 Ekim'de Plüton Retrosu tamamlanıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Satürn Retrosu da tamamlanmıştı Oğlak Burcu'nda ve bu bahar yaz aylarının endişeli ve karmik etkisi bir kırılmaya başlamıştı şimdi Plüton retrosun tamamlanması ve plütonun da düz başlaması başlamasıyla beraber bilinçaltı konularında çok ciddi bir yol kat etmeye başlayacaksınız sevgili kovalar Çünkü e, özellikle Mayıs e, Mayıs ayından itibaren Evet e, karmik bir takım ...kontrol dışı olaylarla karşılaşmış olabilirsiniz. Eski aşklar, eski kişiler, eski olaylar, gündemler, eski meselelerle uğraşmak durumunda kaldığınız ve çoğu zaman bunalımlı bir ruh hali içerisinde olduğunuz... ...bunun yanı sıra kendinizi dış dünyaya zaman zaman kapattığınız ve izolasyon sağladığınız bir süreç deneyimlemiş olabilirsiniz. Bu oldukça dönüştürücü, zorlayıcı ve zaman zaman da yıkıcı bir süreçte esasında. Artık yaz aylarında yaşamış olduğunuz o hengameli karışık durum kontrol düşü durum biraz toparlanmaya başlayacak ve Ekim ayından itibaren bilinçaltınızda çok ciddi yollar kat etmeye başlayacaksınız. Geçmiş meselelerle ilgili psikolojik rahatsızlıklar ve bilinçaltı kalıpları ile ilgili güzel bir aşama kaydetme ihtimaliniz gözüküyor sevgili kovalar. Aynı gün içerisinde Merkür'ün terazi burcu seyrini tamamlayıp akrep burcu seyrine başladığını görüyoruz. Merkür akrep burcundayken siz de buradan fazlasıyla etkileneceksiniz, ve iletişim becerileriniz artacak. Özellikle Akrep Burcu, Kova Burcunun onuncu evini temsil ettiği için tepe noktasının İş görüşmeleri, iş anlaşmaları, kariyer fırsatları, e, otorite konumundaki e, sözünü dinleten, e, belli yerlere gücü yeten insanlarla tanışma imkanı, belli mevkilere gelebilmek adına kurulan doğru kontaklar bu süreçte önem e, arz etmeye başlayacak. Ve Ekim ayının e, daha çok zihinsel faaliyetleri gelecek durumunuz, kariyeriniz ve iş yerinizdeki konumunuz üzerine olacaktır sevgili kovalar. Bu açıdan e, biraz daha kariyer hayatınızla ilgili doğru kontak kurmak için bugün bugün bu ay uygun olacaktır. 4 Ekim'den itibaren Mars'ın da terazi burcu seyrine başladığını görüyoruz. Mars terazi burcundayken yani sizin 9. evinizdeyken çok daha fazla araştırma, öğrenme, e, özellikle siyasi, dini meselelere eğilim gösterme ve bu konularda fikrinizi e, sert bir şekilde ve net bir şekilde ifade etmekten de geri durmadığınız bir süreç başlayacaktır. Ve çok okumak isteyeceğiniz, çok araştırmak isteyeceğiniz ve fikirlerinize sıkı sıkıya bağlı olacağınız bir süreç aslında bu. Bunun yanı sıra e, bol bol seyahat etmek, bol bol e, araştırma yapmak ve eğitim almakla ilgili de motivasyonunuz yüksek olacak. Yani sizi güdüleyen şey gezmek, öğrenmek, araştırmak olacaktır ve özellikle araştırıp araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgilerle e, çok net bir şekilde kendinizi ifade etmeniz de mümkün sevgili kovaburçları. E, bu süreçte e, özellikle siyasi, dini herkesin farklı bakış açıları olabilecek konularda sevdiklerinizle tartışmamanızı e, tavsiye edeceğim sizlere. 7 Ekim günü merkür Uranüs'ün ve Güneş'le Satürn'ün meydana getirmiş olduğu açılar özellikle bilinçaltı sorunlarınızı tekrardan tetikleyebilir. Otoriteye isyan, içinizdeki o sıkılganlık, o bunalmışlık ve bilhassa Satürn'ün retro sürecinde biriktirmiş olduğunuz karmik etkiler ortaya çıkabilir ve iletişimde biraz sert çıkışlar sergileyebilirsiniz bilhassa. Ailenize karşı, aile büyüklerinize karşı burada e, biraz daha bugünü temkinli geçirmekte fayda görüyorum sevgili kovalar. E, 8 Ekim günü Venüs'ün Akrep Burcu'nda seyre başladığını görüyoruz. Venüs Akrep Transiti ile beraber hem e, Merkür'ün hem de Venüs'ün e, 10. evinizde hareket etmesi kariyer hayatında Önemli ve şanslı bir takım başlangıçları ve gelişmeleri temsil ediyor olacak. E, Ekim ayının başından itibaren özellikle kurduğunuz kontaklar yaptığınız sözleşmeler ve zihinsel faaliyetleriniz sizi bir kariyer değişikliğine doğru iteceğe benziyor sevgili kovalar. ve 8 Ekim'den itibaren de aslında Kasım'ın başına kadarki gündeminizi belirleyecek kariyer başlangıçları namına şanslı etkiler altındasınız. 12-13 Ekim günleri şanslı günlerden özellikle evinizde ailenizde içsel huzurunuzu sağlamakta ve ebeveynlerinizle probleminiz varsa ebeveynlerle yaşayan veya ailesiyle birlikte yaşayan kovalar için söylüyorum. Aile içerisinde huzuru bulmak için sıra dışı yöntemler tercih edebileceğiniz ve bu alana biraz da kafa yoracağınız bu alanda biraz da uzlaşmak isteyeceğiniz süreçler başlıyor olacak. Ve 14 Ekim'de bir Dolunay bizleri karşılayacak. Bu Dolunay Koç Burcunun 20 derecesinde meydana geliyor. Sizin 3. evinizde. Şimdi 3. evinizde meydana gelen Dolunay aslında birçok şey ifade edebilir. Çünkü 3. evin konuları oldukça geniş. Her türlü zihinsel ve iletişim faaliyeti 3. evin kapsamındadır. Eğitim hayatımız ve öğrenme ile ilgili konular da aslında bu kapsamdadır. Ee, aynı zamanda yakın çevremiz, kardeşlerimiz, kuzenlerimiz, sık görüştüğümüz insanlarla ilişkilerimizi de e, Koç burcu yani 3. evinizin kapsamına sokabiliriz. Şimdi 3. evinizde meydana gelen bu dolunay ile beraber e, iletişim tarzınızda bir değişikliğe gidebileceğiniz gibi yakın çevre ilişkilerinizde de bazı kişileri hayatınızdan çıkarmanız veya bazı kişilerin hayatınızdan çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlar sizin kararınızda olabileceği gibi kontrol dışı da olabilir. Yani örnek veriyorum birlikte çok vakit geçirdiğiniz bir kardeşiniz bir komşunuz vardır ve onun başka bir yere taşınması veya başka bir işle meşgul olması gerekmektedir ve aranıza mesafe girer. Veyahut kısa bir seyahate çıkma imkanı yakalarsınız ve bu seyahatle beraber bazı kararlı alırsınız. Veyahut yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme veya eski sözleşmeleri sonlandırma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi eğitim hayatınız, iletişimsel ve zihinsel her türlü faaliyet ve yakın çevre ilişkilerinizle ilgili önemli bir sonlanma ve karar noktasına getirecektir bu süreç sizlere sevgili kovalar. Bu dolunayla beraber özellikle geleceğinizi ve kariyerinizi şekillendirmek anlamında e, takınmanız gereken üslup kurmanız gereken kontaklar yapmanız gereken anlaşmalar sözleşmelerle ilgili bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Çünkü aynı gün içerisinde meydana gelen Merkür Satürn etkileşimi bu konuda sizi destekliyor olacak. E, özellikle 3. evinizin yöneticisi 10. evinizde bulunduğu için bu esnada kariyerinizle ilgili geleceğinizle ilgili vermeniz gereken bir karar yapmanız gereken bir anlaşma e, bu dolunay kapsamında olabilir. E, bu da ihtimaller içerisindedir. 16, 17, 18, 19, 20 Ekim günleri aslında Ekim ayının en şanslı günlerinden diyebilirim. Bu süreçte geleceğinizi şekillendirmek için kuracağınız kontaklar özellikle otorite konumunda tanımış olduğunuz insanlar sizin geçmişle ilgili ben yapamam, ben edemem, ben başaramam gibi algılarınızı Kıracak ve sizin bilinçaltı travmalarınızı yok ederek geleceğe daha umutla bakmanızı sağlayacak kişiler olabilir. Özellikle Merkür ile Neptün arasındaki 16 Ekim'de gerçekleşen ve etkisi birkaç gün daha devam edecek olan iyicil etkiyle beraber maddi konularda sizi daha yükseğe taşıyacak, size evime kazandıracak yeni kariyer başlangıçları yapma imkanınız artmakta sevgili kovalar. Burada özellikle dediğim gibi bu tarz imzalar ve fırsatlar için dolunay sonrası 16-20 Ekim aralığını tercih etmeniz oldukça uygun olacaktır. Kariyerinizi şekillendirme noktasında birçok gezegenin desteği arkanızda. 21 Ekim günü Mars'ın kuzey ile sert bir açısı var. Bu e, aslında e, sürekli olarak e, öncü ve lider burçlarda meydana gelen gergin açıların 2019'un başından beri meydana gelen gergin açıların e, bir tekrarı niteliğinde. Sizin 9. eviniz ve 6. eviniz etkileniyor olacak. Burada özellikle sorumluluklarınızla alakalı günlük sorumluluklarınızla alakalı uzakta bekleyen hedef idealleriniz e, sizin ne yöne doğru gitmeniz gerektiği noktasında bir ikilem yaşamanıza ve bunun neticesinde kendinizi daha öfkeli, daha hırslı, daha agresif hissetmenize neden olabilir. Biraz sert bir açı. Bunlar ay düğümlerinin açıları olduğu için e, kontrol dışı açılar arkadaşlar. Dolayısıyla e, o içinizde hissetmiş olduğunuz öfke enerjisini e, aslında 2019'un başından beri ay düğümlerinin anlatmaya çalıştığı şeyi. Size tekrar hatırlatmak istiyor olabilir. Bu noktada e, hedefleriniz, idealleriniz bir tarafta dururken bir yandan da günlük işleriniz ve sorumluluklarınız arasında daralmış hissedebilirsiniz. Ancak bunlar geçici durumlar ve bu durumu iyi idare edip edip toparlayabilmeniz gerekmekte. Evet, e, 21 Ekim günü Venüs ile ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Yine parasal anlamda iyi olanaklar ve kariyer fırsatları yaşayabilirsiniz. Keza... 25 Ekim'de de e, Akrep Burcu'nda bulunan Venüs ve Olak Burcu'nda Plüt, bulunan Plut arasında geçmişte aslında kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatların karşınıza farklı şekillerde gelmesi ve bununla beraber. Özellikle Nisan ayından beri yaşadığınız şanssızlıklar ve talihsizliklerin toparlanması söz konusu olacaktır. 23 Ekim'de ise Güneş Akrep Burcu'na geçiyor ve yine tepe noktanız parlıyor, kariyer hayatınız parlıyor. Daha çok ön planda olduğunuz, daha çok geleceğinizi şekillendirmek istediğiniz bir süreç deneyimlemeye başlayacaksınız. Ta ki Kasım ayının ortalarına kadar sevgili kovalar. Ve 28 Ekim'de nihayet... Bir yeni ayla ayı kapatıyoruz. Yeni ay akrep Burcunun 4 derecesinde yani yine 10. evinizde ve tepe noktanızda meydana gelecek. Bu da artık ayın 5'inden itibaren kariyeriniz, geleceğiniz, otorite figürleriyle ilgili yaşamış olduğunuz gelişmeleri artık... E, somut hale gelmesi bir nevi. Çünkü bu yeni ay ile beraber kariyer hedef ve hayallerinizi hayata geçirebileceksiniz. Geleceğe dair yatırımlar yapmak adına yeni başlangıçlar yapacak enerji ve motivasyonu bu yeni ay ile beraber üzerinizde hissetmeye başlayacaksınız diyebilirim. Ve ayı kapatırken e, özellikle 28-29 Ekim günlerinde Biraz e, güneş dönünün arasındaki karşıtlık kariyer hayatınızla ilgili e, ev hayatı dengesi üzerine e, bir takım gerginlikler oluşturabilir. E, ev hayatınız ve günlük sorumluluklarınız, geleceğiniz ve kariyer hayatınızla ilgili yapmak istediklerinize engel olabilir. Ancak hemen ertesi gün meydana gelen Mars Neptün etkileşimi durumu biraz daha toparlayacak. Özellikle parasal ananda gelen refahla hayalini kurmuş olduğunuz maddi özgürlükle beraber ayı güzel bir şekilde kapatacaksınız sevgili kovalar. Ayın son günü 31 Ekim günü Merkür Retrosu başlayacak. Akrep Burcu'nun 27 derecesinde yani kariyer evinizde yine. Dolayısıyla Merkür Retrosu başlayana kadar özellikle yeni kararlar almak, imzalar atmak, kariyerinizle ilgili yeni atılımlar yapmak uygun olacaktır. Aksi takdirde Kasım ayının ilk günlerinde imzalarda, sözleşmelerde, anlaşmalarda bir takım aksaklıklar çıkabileceği gibi yeni kararları da desteklemeyecektir. Çünkü Merkür tepe noktanızda geri harekete başlayacak. Dolayısıyla ne yöne gideceğinizi tam olarak kestiremeyeceğiniz bir süreç başlayacaktır. Bu nedenle 31 Ekim'e kadar kararınızı vermeniz ve önemli adımları atmanız gerekmekte. Evet, Ekim ayının gündemi bu şekilde sevgili kovalar. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğeni tıklar ve aşağıda yeni video fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız günlük videolardan da haberdar olursunuz. Danışmanlık almak isteyenler ise... Instagram'dan Opicus Astroloji hesabını takip edip DM yoluyla ulaşabilecekleri gibi evrenselkadınbilgeçici@mail.com adresine e-posta da gönderebilirler. Hoşça kalın.